Rüyada beyaz giymek iyi niyetlere, güzel duygu ve düşüncelere, güler yüzlü, anlayışlı ve alçak gönüllü olmaya işaret eder. Rüya sahibinin olumsuz düşüncelerinden, umutsuzluğundan, karamsarlığından, kararsızlığından ve kafa karışıklığından arınacağına, bu sayede ruhunun bedenin iyileşeceğine, şifa, huzur ve mutluluk bulacağına, ferahlamaya, esenliğe kavuşmaya, rahatlamaya ve deyim yerinde ise hafiflemeye, kuş gibi hafif setmeye işaret eder. Rüyada beyaz gelinlik giymek, hayırlı olmakla birlikte iki şekilde işaret edilir. Rüyayı gören kişi evli ise çocuk sahibi olacağına, güzel günler geçireceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi bekar birisi ise en kısa zamanda kendisine uygun bir kısmet bularak evliliğe adım atacağına, yakın bir zamanda çocuk haberi geleceğine, çok mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyada beyaz güvercin görmek, iş hayatında yapacağı projeler ve gerçekleştireceği çalışmalar için uzun zamanları beklediği hayırlı, güzel haberler alıp çok büyük ve yorucu bir sürece gireceğine, aile hayatında yaşanan olaylarla ilgili güzel ve mutluluk verici haberler alacağına işaret eder. Rüyada beyaz gömlek görmek, aklınızda olan önemli düşüncelerden birisinin olumlu şekilde sonuçlanacağını gösterir. Temize çıkmak, ferahlamak, huzur bulmak şeklinde anlamlandırılması mümkündür. Güzel ve hayır içeren rüyalar arasında görülür. Bu rüyanın başka anlamları arasında da kısmet almakta bulunmaktadır. Rüya Bu rüyada olan konu olmasını çok fazla istediğiniz bir konuda iyi gelişmeler yaşanacak olmasıdır. Bir suçun affedilmesi sonrasında ise gerçeğin ortaya çıkarak sizin haklı çıkması akla gelebilir. Rüyada beyaz havlu görmek kişinin dost canlısı, sevgi dolu, samimi ve iyi kalpli bir kişiliği olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin tabiri caizse tatlı dilin yılanın deliğinden çıkardığına inanan bir insan olması sayesinde her sorunu uzlaşmacı yaklaşacağına ve her zaman barıştan yana olduğuna işaret eder. İnsan kazanmaya bakan alçak gönüllü, anlayışlı ve fedakar bir kişinin varlığına işaret eder. Rüyada beyaz halı görmek itibarını yeniden kazanmak demektir ki özellikle yakın zamanda düşmanın hışmına uğramış. Veya kötü niyetli kişilerin sağlısına maruz kalmış, başına türlü haller gelmiş ve insanların karşısında kötü durulmuş olan kimselerin yeniden eski hallerine kavuşacaklarını. Bu olumsuz düşüncelerin hepsini sileyeceklerini işaret eder. Şansın yavva gitmesi ve rüya sahibinin azimli çalışmalarıyla ile düşmanı alt edeceğini, çevresindeki kişilere olayları iç yüzünü doğru şekilde aklanacağını, kendisinin aklanacağını aramet eder. Bir müddet küslük yaşanan veya çok mühim olmayan bir mevzudan kırgınlık oluşan akrabaların eve ziyarete gelerek aradaki buzları eriteceklerini ve eski neşeli günlerin nereden kavuşacağını, aile birliğinin tekrar kurulacağını işaret eder. Rüyada beyaz hırka görmek rüya sahibinin hayatta hep başarılı işler yapacağını ve dolayısıyla da işlerin hayır bulacağına, bereketli olacak, mutluluk getirecek işlere işaret eder. İşlerin kolayca halil olmasına, daima yoluna gitmesine ve her geçen günde daha kolay hale gelmesine işaret eder. Rüyada hırka gören kişinin işi bol, rızkı, çok, kazancı yerinde olacaktır. Rüyada sahibi belki ömrünün sonuna kadar tek bir iş yapacak ama işine duyduğu sevgiden dolayı bıkmayacak ve işini her gün aynı vesile yapacak demektir. Rüyada horoz görmek erkek evlatta tabir edilirken kişinin tüm sıkıntılarından, dertlerinden ve kederinden kurtulacağını müjdesi olarak kabul edilir. Rüyada görülen horoz aynı zamanda resmi kurumlarda sözü geçen yetkili nüfuslu ve çok zengin birine delalet eder. Rüyasında bu beyaz horoz gören kişi öğrenmeye ve gelişmeye çok açık biri olur. Bu nedenle sürekli kendisini geliştireceği faaliyetlerde bilgili, kültürlü, diplomalı kişilerle gezen. Bir kimse eğer rüyada kendini horoz olarak görürse o kişi vefat eder. Rüyada beyaz horoz görmek, din ve takma sahibi kişilere de işaret eder. Bu kişiler herkese iyilik yapmalarını, sevap işlemelerini, günahtan ve haramdan uzak durmalarını söyledikleri halde nedense kendileri bu türlü dediklerini bir türlü yapmazlar. Rüyada beyazını görmek hayırlı olacak gelişmelere işaret eder. Hindi hayatın olumlu yönde değişmesine işarettir. Aile içindeki gergin ve huzursuz ortam yerini sakin, huzurlu bir ortama bırakacak, iş yerindeki anlaşmazlıklar ve sorunlar çözülecek, özel hayattaki fırtınalı deniz durulacak demektir. Öte yandan rüyada hindi görmek kişinin çevresindeki dalkavuklara işaret eder. Bu kişiler küçücük bir menfaat gördüklerinde bile fırsatı kaçırmak istemezler ve rüya sahibi çevresine dolu verirler. Rüyada beyaz gören kişi tüm tepkisini konuşmadan sessizce vermeyi tercih eden kişidir. Bu nedenle çevresi tarafından anlaşılamamaktadır. Hatta kendisi için rahat, gevşek ve yüzü kızarmayan daha dahi yapılır. Oysa rüya sahibi sözgümüşse gümüşse sükut altındır deyiminin yaşam felsefesi olarak düşünmektedir. Rüyada beyaz alı görmek itibarını yeniden kazanmak demektir. Özellikle yakın zaman düşmanlarının ışımına uğramış ve kötü niyetli kişilerin saldırısına maruz kalmış, başına bir türlü haller gelmiş ve insanların karşısında kötü duruma düşmüş olan kimselerin yeniden eski kavuşacaklarını ve bu olumsuz düşüncelerin hepsini sileceklerini işaret eder. Şansın yaver gitmesi ve rüya sahibinin azimli çalışmalarıyla düşmanı alt edeceğini, çevresindeki kişilere olaydan iç yüzünü doğru şekilde aktaracağını ve kendisini haklayacağını işaret eder. Bir müddet yaşanan yaşananla olmayan bir mevzunun ötürü kırgınlık oluşan akrabaların eve gelerek aradaki buzları eriteceklerine işaret eder. Rüyada beyaz görmek. Hak edilmiş bir kazancın ve malın göstergesidir. Özellikle rüya sahibinin ailesinden kalan ancak bir türlü geçiremediği mirasına kavuşacağına, bu mallarla alakalı aile ve akraba sıkıntılarının tamamen çözeceğine yorumlanır. Her alanda sakin olmak, huzuru bulmak ve aşkın güvenli kollarında güzel zamanlar geçirmeye işaret eder. Beyazine kişinin haramı asla el uzatmadığını, hayatını tamamen alım ile kazandığını ve dini açıdan kendisini geliştirmeye uğraştığını bildirir. Mal ve mülk konusunda şanslı olmak, yeni evi almak yahut ele geçen yüklü bir parayla önemli yatırımlar yapmak, geleceği kontrol almak şeklinde de yorumlanır. Bekar kişiler için evlenecekleri kimseyle yakın zamanda tanışacaklarına işaret eder. Rüyada beyaz ceket görmek kişi için çetin geçecek iş yaşamına işaret eder.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 Beyaz duvar, zamanda aşırabilecek bazı engelleri işaret ettiği gibi, duygusal açıdan geçirilecek bir sarsıntıya alamettir. Rüyada beyaz dut görmek, sevinçten ve güzel haberler nedeniyle ağlamak anlamlarına gelir. Beyaz dut gören kimsenin evinde neşe bol olur ve aile üyeleri birbirlerine her zaman destek verir. İşle ile ilgili de kişinin ideallerine ulaşabileceği önemli bir fırsatı kapıda olduğuna, önemli saygın ve itibari çok yüksek nüfuslu kimselerle tanışılıp ahbaplık edileceğine işaret eder.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 Rüyada diş dökülmesi rüyayı gören kişinin iş hayatında ve gelecek planlamasında karşısına çıkan ya da çıkacak sorunlarda doğru karar verme ya da ortaya çıkabilecek problemleri çözme konusunda kendisini bilgisini yeteneğini yetersiz gördüğüne işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin çok sağlıklı ve dinç olduğu için uzun süre yaşayacağına işaret eder. Rüyada asansör görmek ne anlama gelir?